Filmin teknik kodları demişken, belki de film tarihinin en eski örneklerinden bir tanesinden yararlanabiliriz. Bundan yaklaşık 120 yıl öncesini düşünelim. Fransa'da Grand Café'de, Auguste ve Louis Lumière kardeşler ilk defa Trenin Gara Girişi filmini izleyicilere sunuyorlar. Ne mi oluyor? Tabii o güne kadar izleyicilerin bir film izleme deneyimi olmaması nedeniyle, Huzursuz olanlar ve kaçışanlar oluyor. Trenin üzerine geldiğini düşünüyor insanlar. Demek ki film izlemek de bir deneyim meselesi. Ama filmi izlediğimiz zaman başka bir sonuç ortaya çıkıyor. Lütfen trenin gararı girişi filmini internetten izleyelim. Ne fark edeceğiz biliyor musunuz? Bir dakikalık bir filmde hiçbir şekilde kamera hareketi yok. Evet, kurgu yok. Neredeyse tek çekim, tek sahne.